Sevgili Hocam ne haber? Allah aşkına Mısır Hocam sen nasılsın? Gayet iyiyim teşekkür ediyorum. Allah iyilikler versin. Gayet iyiyim derken böyle kuru fasulyeyi yeni yemişim. <gülüyor> ses ama yani idare edelim. <gülüyor> Hayatın kıymetini bilmek lazım valla. <gülüyor> Spesifik bir şeyden bahsedeceğim. Yani böyle siyaseten olan bir olaydan aslında acık felsefi olarak yorumlanabilecek bir durum varmış gibi görünüyor. O, o hikayeyi bir kurayım. Üzerine acık sohbet edelim. Dünya ekonomik formu. 2014'ten bu yana ucun ucun bir şey yayınlıyordu. Pandemi ile beraber artık bunu dünyada önemli siyasetçiler konuşmaya başladı. Bir 2030 yılı hazırlığı ile alakalı. İşte çevreyi doğru kullanmamamız, insan ilişkilerimiz, dünyadaki kalabalıklığı yönetmeyle alakalı sıkıntılarda herkes yeni bir şeye, acık daha devrimsel davranan bir şeye, evrimsel değil de devrimsel olarak bir atak dönemine bu pandemiyi fırsat bilerek geçebileceğimizi düşünüyor. Ve bununla alakalı 7-8 maddelikte bir içerik yayınladı buna doğru dönüşecek diye. Bunlardan bir tanesi kiralama. Artık hiçbir şeye sahip olmayacağız, sahip olmamayı seveceğiz her şeyi dünyadaki hemen her şeyi hizmetleri dahi kiralayarak devam ettiğimiz yani maldan hizmete dönüşecek arabamız olmayacak Araba kiralama, bir hizmete dönüşecek. Evimiz olmayacak, ev kiralama. Tatilimiz olmayacak, Şirke. kiralama falan. Evet, yani senin benim kafaya çok uygun. Ben de aynı şeye çok yatkınım şeyde. Ama dünyada ister istemez mesela peş sıra şu soru sorulabiliyor. Onu da konuşuruz başka bir programın içerisinde. Peki biz sahip olmayacağız, onlara kim sahip olacak sorusu var. Evet. Bu da... Bir <gülüyor> Evet, evet. Orası ve... kaça mal olmuştur <gülüyor> kaça acaba? Kaça mal olmuştur ve e, tamam ben sahip değilsem buna kim sahip? O sahiplikle beni nasıl yönetecek falan hikayesi. Bunun ikinci başlıklarından bir tanesi özel hayat konusu diyor ki e, özel hayatın olmayacak ve bunu seveceksin iddiası da var böyle yani özel hayatın olmama halini seveceksin şimdi bu bu seviyede sorgulanırsa kışkırtıcı bir soru Çünkü bizim öğretimizde Muhtemelen aynı kuşağın içerisindeyiz özel hayat kaçınılmaz bir şekilde önemli ve saygın bir şey yani biz hep öyle statülendirdik öyle biçimlendirdik bunu bir kenara koyarsak Muhtemelen böyle üniversitede, lisedeyken bunun fantezisini yapmışsındır. Acaba yalansız dünya nasıl olur diye, hani hiç yalan söylenmese tüm ilişkilerin içerisinde, tam saf gerçekliğe dayalı iletişimler kuruyor olsak, nasıl bir dünya olur fantezisi de yapmışsındır. Çok kolay şey zihinsel Tabii. deneylerden bir tanesi ya. Aslında özel hayat olmayacakla yalansız dünyada çok birbirine benzer bir şey söylediğimizi fark ettim. Yani... Sadece isimlendirirken farklı yerlerden isimlendiriyoruz. Özel hayat kelimesi bizde prestijli ve anlamlı özel hayatımız olsun istiyoruz. Yani kendimize sakladığımız, bilinçli bir şekilde karşı tarafın bilmesinden sakındığımız içerikler oluşturma. Özel hayattan kastımız bu. Yani kaç para kazandığımızı, işte duygusal ya da cinsel hayatımızın nasıl olduğunu, çocuğumuzla ilişkimizin nasıl olduğunu özel hayat kapsamında tutulsun istiyoruz. Ama bir taraftan da tamamen kamuya ait yalansız, çıplak bir iletişim kurmak. Her şeyi yeri ve zamanı geldiğinde söylenebilir ya da bilinebilir. Her şeyin herkes tarafından bilinebilir. Bu arada tabii o bir önemli kıstas. Bir seçkin grup tarafından bilinebilir olduğunda sakat. Her, her bilgi herkes tarafından istenildiğinde ulaşılabilir hale gelmesi. Yani özel hayatın tamamen ortadan kalkması, yalanın tamamen ortadan kalkması. Tüm tanışmalarda... Tüm iletişimde ben istersem seninle alakalı bilmek istediğim hemen her türlü bilgiyi bilebiliyorum. Aynı hakka sen de sahipsin. Benimle alakalı böyle oturabiliyoruz masaya. Bu çıplaklıkla. Şimdi bu birbirimize karşı hikayelerimizi öldürür mü? Gizem duygusu işte ya da işte hem duygusal hem iş hayatını organize etmede hem sosyal ilişkileri yönetmede. Bu olası olabilecek bir evrimsel gelişmenin bir ucu mudur? Yoksa hayır hiç mümkün değil. Yani hani bambaşka bir Kölelik düzeni başlangıcı mıdır? Gerçekten de. Ne diyorsun? Sen bunu anlatırken, ilk defa şimdi bugün fark ettim. Daha önce de böyle giriş hikayeleri kuruyorsun ya. Hmm. Ben çok soru yaşıyorum onunla. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hani böyle dijital e, filmlerde falan, fütüristik dijital arayüzlerde. Hmm. Cübing, cübing, cübing böyle başlıklar çıkar analiz sonuçları dizilir ya. Sen konuşurken şimdi bir sürü başlık çıkıyor ama sen konuşurken çoğunu unutuyorum ben. <gülüyor> o kadar çok konuşulabilecek dalı budağı olan bir şey ki mesela bu mesela. Ve hmm. benim galiba herhalde işte bu internet ne zaman benim hayatıma tam girdi bilmiyorum ama 15-20 senedir çok üzerinde aslında arka planda durduğum bir şey. Mesela yıllardır işte Google dokümanları ben yaz yazmak bilmem ne için hmm. kullanıyorum. Ee, mesela bazı arkadaşlarım var. İnternet böyle bulut tarzı hiçbir imkanı kullanmıyorlar. Hmm. Niye siyaya benim belgelerime erişebilir kafası var. Hmm. Şimdi diyorum ki ben bütün yazdıklarıma bakıyorum. Gizli projelerim dahil. Yani daha kimseyi açmadığım şeyler. Ya bunlara erişse ne olurlar diye hep yani ne olur? Bana ne olur neticede? Hmm. Bunu düşünüyorum mesela. Tabii mesela yazmaya başladığım bir romanı Henüz daha bitirir bitirmez son düzeltmelerini yapmadan birinin kapıp senin adına yayınlaması falan gibi hani telif problemli işler elbette zaten hmm. sorun yani. Hmm. Ama onun dışında bakıyorum mesela beni rezil edecek sapkınca bir şeylerim olmadığı sürece ya da ne bileyim gerçekten birilerine kötülük yapmak üzere orada bir kumpas planı, onun mapini falan çalışmıyorsam böyle çok hani ortaya çıktığında beni rezil edecek bir şeyim yoksa benim için çok önemli olmadığını fark etmiştim ve Bilinçsiz olarak internette iki tip strateji olduğunu hep düşünüyorum ve ben işte ikinci tip stratejiyi seç, seçen birisi olarak konuşuyorum. Biri internete hiç girmeyeceğim. Yani hmm. buraya hiçbir şekilde bağlanmayacağım <gülüyor> ki bunu beş sene önce rahatlıkla söyleyebilirdim. Artık böyle bir şey mümkün olmadığı belli. Yani el nabız bile internet üzerinden başlayan <gülüyor> bir şey. Yani bütün şeceri, şecerini vermek zorundasın. Sadece internete bağlılık değil. Artı bağlandığın andan itibaren özel hayatı bir şey yok. Sal gitsin. Mesela ben öyle abarttım ki yani ilk çocuğumun ultrason fotoğrafını internete koydum mesela daha üç buçuk aylıkken ilk çekilen muhtemelen kulakları bana benzeyecek falan dedi böyle işaret koydum hatta. Şimdi bu baya bir aslında bazıları için pornografi diye nitelendiriliyor ama o ultrason fotoğrafının dijital olduğunu ve bir dijital ortamda kaydedildiğini düşününce bir de tabii bizim hayatımızın en sevici şeylerinden bir tanesi zaten o zamanlar geek bir web sitesi var bunu paylaşmakta beyskörmüştük. O günden beri de özel hayatın olup olmaması beni çok ilgilendirmedi. Çünkü zaten public bir adam olma yolunda gidiyoruz işte böyle devamlı insanların önünde konuşuyorsun. Fakat bir taraftan da bu şeyin endişelerini anlayabiliyorum. Şimdi bu gittiğimiz yere doğru sadece herkesin her şeyi ortada olmakla kalmayacak, eskiden olan bazı sorunları kökten çözecek teknolojiler de geliyor. Mesela bu blockchain denen hikaye, sen diyelim bir roman yazıyorsun, bir çalışma yapıyorsun, bir tez, bir işte marka değeri olan ya da telif değeri olan bir zihinseli yapıyorsun. Hı hı. Bu zaten sen bilgisayarında yazmaya başladığın anda blockchain üzerinde senin için register oluyor. Yani deniyor ki bu içerik bunun. Sonra isterse o gün isterse 100 yıl sonra birisi o içeriye bir şey yapmaya kalksın blockchain diyor ki dur baba. Önceden bu Ahmet amcanın da sen bunu şey yapamazsın ee, yani bir şekilde kullanamazsın. Telif hakları ona ait. hatta o hala adını nefete mi nefese mi bir şey var ya işte <gülüyor> <derken> o, internet <gülüyor> üzerinden fikir ya da içerik e, orijinal e, kaynağına bağlı olarak devamlı kazandıran bir satış usulüne giriyor falan. Şimdi böyle teknolojilerin olduğu bir yerde bir kere yani bu düşünce bu fikir benim de bilmem neydi işte telif kavgasıydı mahkemede böyle bir sıkıntı olmayacak. Mesela ben şimdi yandan da müzik yapan birisi olarak Diyelim işte garaj GarageBand'de Logic Pro'da parçamı yaptım. Kaydete bastığım anda eğer böyle bir teknolojinin altyapıda yaşıyorsam o parça bana kaydediliyor. Bitti. Bütün o müzik telif hakkı dernekleri falan buhar oldu mesela. Hı hı. Artık beni internetteki o yaygın milyarlarca insanların bağlı olduğu ağın omurgası korumaya alıyor. Şimdi böyle bir şeyde işin teknik kısmı bitti gitti. Yani hiç endişelenmeye gerek yok bence. Çok daha güvenli. Mesela bankada paranı tutmaya göre... Paranı işte herhangi bir dijital currency olarak, para birimi olarak blockchain üzerinde tutmak çok daha güvenli. Çünkü dünya neresine gidersen git o para senin, o banka batmıyor, bilmem ne olmuyor öyle bir özel Çünkü yok. kimsenin değil, keyfi Kim? bir Aynen. hak yok üzerinde bir yerde Fiziksel olarak bir yerde de değil yani dünyadaki herhangi bir kaynağı çekerek o parayı bir şeye tahvil edebiliyorsun, dönüştürebiliyorsun. Şimdi bu tabi rüya gibi. Dolayısıyla endişenin bu kısmı artık beni bile ikna edecek kadar gereksiz. Beni bile derken hep burada soru işaretim vardı. Ama gelelim mesela her şeyin açık olduğu bir hayat acaba yalansız bir hayat mıdır? Mesela bunun bir simülasyonu için aklıma şöyle bir şey geldi sen konuşurken. Hmm. Çok ünlü 7.24 Truman Show kadar olmasa da kameraların önünde olan insanları düşün. Çok insan var böyle. Hmm. Ben böyle çok küçük bir kısmıyla bunu tattığımı söyleyebilirim. Yani bazı dönemler çok fazla insanla yüz yüze geliyorum ve Yeter gayri oluyorsun yani bir ben bir gideceğim gibi. Şimdi bu insanların benimsedikleri tavra bakarsan böyle hemen hemen hiçbiri ben dahil olmak üzere yalansız olduğu gibi bir hayata geçiş yapmıyorlar. Tam tersine bir yalanı hayat tarzı olarak oturtmaya çalışıyorlar. Mesela ben çok fazla insanla yüzlü olduğunda bu beni niye rahatsız ediyor diye düşündüğümde Abi restoranda burnumu karıştıramıyorum mesela. Öyle i̇çimden bir şey yapamıyorum. Çünkü ya biri görür ya da ne bileyim saçma saçma bir hareketi. Ben hala şeyi severim bak yaş evliğe geliyor. Çocukken hani şu elimle de hiç göstermem ama dırpırı dırpırı dırpırı yürümek var ya böyle hı hı şöyle, şöyle şöyle. Onu hala seviyorum ama yapamıyorum. Yani yaşımın elli olmasıya bir şey. Elin yaşında bunu yapabilen tanıdıklarım var. Ama mesela ben bunu şimdi kalabalık Bağdat Caddesi'nde yapsam biri aaa Sinan Hoca dese bittin yani. E, dolayısıyla... Onu sevmiyormuş gibi yaşamayı adapte ediyorsun ama ben yıllardır yapmıyorum bunu mesela. Şimdi bu yalansız bir yaşam yerine bir yalanı yaşamayı getirebilir. Bu da neyi getirir? O toplumun örgüsü içerisinde kabul edilebilir davranışları adapte etmenin seni sosyal olarak yükselttiği bir vasat oluşturur. Bu da maalesef. Toplumun kendisi tarafından belirlenen bir şey olmayacaktır. Çünkü şimdi nasıl sosyal medya ya da medya genel olarak bizim beğenilerimizi, arzularımızı şekillendiriyorsa o dönemde de birileri diyecek ki güzel kardeşim artık bu durumda basacak düğmeye. Herkes öyle gibi olmaya daha hızlı gayret edecek gibi geliyor bana. Yani insanların bence esas korkusu ya da korkması gereken şey Tamamen açık ve bağlantılı bir toplulukta yaşamlarımızın, karar veriş biçimlerimizin, satın alma davranışlarımızın doğrudan adeta bir düğmeye basar gibi şekillendirilebilecek olması. Ben işte evimin içinde ne olduğunu dışarıda duyulması, şu bu falan bunlar benim için hiç endişe olmadı. Ama bunlar çok büyük bir hayatın küçük parçaları. Bu parçaların hepsine nüfuz eden gözler varsa sen orayı artık hani toplumun kabul edemeyeceği ya da topluma... E, abes gelebilecek hareketlerle dolduramıyorsun. Bir süre sonra ne oluyor? Birçok ünlü insan niye böyle uyuşturucudur, işte serkeşliktir, depresyondur, psikiyatrist kapılarında seneler geçirmektir, niye yapıyor bunu? Beden ve zihin o şizofreniyi kaldıramıyor. İçinden bir şey geliyor ama ona yüklenen rol başka. Buna işte beni aydıran daha önce Can Canan'da da konuşmuştuk. Hayko Cepkin olmuştu yani. Dedi ki insanlar beni dışarıda da sahnedeki gibi bekliyor. Bu dedi büyük bir yük dedi yani. Düşündüm dehşetli bir şey. Çünkü Hayko Cepkin'i iki kere konserde izledim. Adam yani gerçekten ork ok gibi falan çıkıyor sahneye ama dışarıda gayet normal bir çocuk yani işte böyle. Hem de içkisi sigarası falan olmayan, sütünü içip yatan, gayet düzenli annesiyle falan yaşayan bir adam. Öyle olma isteğinin baskısı altında mesela çok ciddi sıkıntı çektiğini söylünce Bende bir lamba yandı. Mesela ben şanslı insanlardan bir tanesiyim. Bu derece çok insana konuşup da hani fazla bir yalan, bende de var aynı sıkıntı, yani bir sürü şey yapamıyorum demin dedim. Ama çok büyük bir yalana e, saklanmak zorunda kalmıyorum çünkü çok şu anlattığım şey zaten evde tek başıma kaldığımda da uğraştığım şey. Ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir. İnsanlar her zaman Doğal olarak uğraştığın şey ilginç bulmadığı için senin biraz marjinallik yapman gerekir. Gösteri sanatı dediğimiz şey bu zaten. Sanat böyle bir şey. Dolayısıyla bu marjinal çıktıların üretilebileceği, uçuk zihinlerin var olabileceği bir toplum olmayacak diye düşünüyorum öyle bir toplum. Bilmem zıplamam çok kuantum oldu. Yani kendi başına takılıp da hayatı böyle abes oyunlarla yoklayamayan insanlar orijinallik üretemiyorlar. Ve bu abes oyunları engelleyecek, herkesin gözünün üstünde olduğu bir durum hoş bir şey değil. Amerikalı ünlü bir aktör, işte komedi aktörlerinin yuvarlak masası var bir program internette, orada çok güzel bir şey söylüyor. Ünlü biri olarak bir restorana gittiğim zaman diyor, 5 yaşında bir çocuk gibi hissediyorum kendim ve herkesin dikkati senin üzerinde. Çok güzel bir tarif. Sen 5 yaşında bir çocuktun ve herkes sana bakıyor. Yani yapabileceğin hiçbir şey yok, bu hiç de havalı bir durum değil yani bilinirlik ya da gözlemlenebilirlik yani içinde yalan olmayan hali herkese yayıldığında aslında ünlülüğün yani parametresi ya da işte herkesin tek bir kişiye odaklanması başka bir sınıra başka bir gidecek. Aynen. Yani toplumda işte şu anda 8 milyar insan var. 8 milyarın tüm bilgilerinin açık olduğunu evet. istediğimiz zaman görebildiğimizi düşünelim. İşte izlenirme etkisi. Evet. İyi diyorum ben buna. Yani ama bu zaman da bence sayının önemi kalmayacak. Bunu hani düşünce deneyi halinde tutabilmek için de geçici olur komple teorisi ya da gerçekten olasılıklı teorileri de birazcık kenarda bırakarak Tabii. yani hani şimdilik onları görmeyelim onlar gerçek bu arada onlarla ilgili bir sıkıntım yok ama bunu bir düşünce deneyi gibi ele alabilmek için 8 milyar insan var 8 milyar insan öyle ya da böyle birileriyle bağlantısı bir bağın içerisinde bir merkezi gözlem alanı yok onun etkisine nasıl olduğunu onu yaşıyoruz hatta bir şeyde hani kaçınılmaz daha da hızlı yaşıyoruz <gülüyor> evet daha da hızlı yaşıyoruz o merkezi gözlem etkisini de aldık ama Şöyle düşünelim, sana yalan söylemek için bir nedenim yok. Çünkü sen zaten benimle alakalı bilinecek datayı dijital ortamdaki pozisyondan kaynaklı biliyorsun. Ne acaba? E, şeyi Hı. böyle kurduk, hani fantasisini böyle kurduk. Orayı tam ben oturtturamadım mesela neyi bilebilirsin bir insan hakkında, bunun her şeyini bilebiliyorum diyebilmekte. Mesela bir içsel düşünsel alemimiz var, duygusal arzusal kısımlarımız var, hayallerimiz, korkularımız bıt bıt cıt cıt cıt var. Onları yani elbette var. bilemeyiz. Bir şeyde, <gülüyor> ama işte ne kazandığımızı, ne giydiğimizi, evimizin kaç metrekare olduğunu falan gibi dışa <gülüyor> açık bilgileri evet. bilebiliriz. Bilebilir. Sabahleyi kahvaltı yapıp yapmadığımızı, işte buraya taksiyle gelip gelmediğimizi ya da Mal beyanı zaten... dediğimiz şey yani. Ha, yani. Mal beyanı ya da işte bunu yazılı hale getirdiysek, düşünce beyanı da aynı zamanda o konuya <gülüyor> çalışıp çalışmadığımızı, bu konu bu bilip bilmediğimizi. Hani bu konuyla alakalı birbirimizi manipüle edecek yumuşak alanlar oluşturamıyoruz. Bunlarla alakalı şeylerimiz şeffaf. Seninkiler de şeffaf, benimkiler de şeffaf. Çok çalıştığımızı söylüyoruz. Çalışıp çalışmadığımızı kontrol edebilecek şeffaflıkta olalım. Bunu söylemek zorunda olmayalım hani şeyde. Bu tarz bir yalansızlıktan bahsediyorum. Bu mesela böyle bir sosyal grup mümkün mü? Yani zihinsel ve duygusal olarak şeyi yani geldi. Ha, ya komple teorilerini falan yani hepsine de komple teorisi demeyeyim. Bu teorileri yani toplumu yönetme teorilerini azıcık dışarıda bırakıyorum düşünce deneyi olsun diye. tabi tabii ama mesela bu düşünce deneyinin bir minik simülasyonu var. Hmm. Ee, ya oraya bakarak pay geçebiliriz. Hmm. Mesela bu ülkede yetişen çocukların herhalde %90'ını bak etrafta kimse da Allah seni görüyor. Diye Hı -hı. bir şey öğretiliyor değil mi? Hı -hı. Şimdi bunu literal olarak biliyorsun ve hatta çoğu insan buna inanarak böyle yaşıyor Hı -hı. ama her altı yiyor. Yani gör, görüyor ama yani mesela belki görmez, belki affeder, belki işte bugün pas geçerim, zaten benden daha kötü yapanı da var falan gibi bir meseleyle onu dahi bu arada dikkat et. Yani mesela birebir insanların görmesinden aslında psikolojik ve duygusal olarak çok daha büyük yaptırma olan bir şeyden bahsediyoruz. Mesela bir cehennem hikayesi atacaksın çatır çatır yanacağım da çıkamayacağım falan yani öyle bir hikaye. Onun rağmen bu çok engelleyici değil mesela. Ben sanki o senin yaptığın simülasyonu buna benzettim. Jurassic Park'ta hani diyorlar ya dinozorların üremesini engelledik hayatta bir şey olmaz Hı. ve oradaki matematik ne diyor yaşam bir yol bulur ve buluyorda ötekim. İnsan bunu yapacaksa ki daha önce konuşmuştuk detaylımıza. Yalan bizim evrimimizin çok önemli bir sonucu. Evet. Aşırı zeki zekanın bir ürünü Hı. ve çok işimize yarıyor. Yani işte hastane ve ameliyat yeni olmuş arkadaşımıza abi berbat görünüyorsun demememizin sebebi o yalan söyleyebilme ve gerçeği faydalı bir şekilde çarpıtabilme becerisi. O beceri bir şekilde yeni bir alanda uygulama bulacak. Yani yalansız bir topluma dair hiçbir simülasyon sonucu çıkmıyor benim aklımdan. Ama şöyle olur, yalanlar çok sofistike olmaya başlar. Mesela gizli yalanlar artık, böyle bir kategori çıkar belki. İçinde daha uzun süre kurup, böyle etrafı lafla, sözle kandırmak yerine aksiyonla kandırma, davranışla kandırma gibi bir seviyeye çıkabiliyor. Senin anlatılarından mesela benim çıkarttığım evrimin içerisindeki yalanı yeri ile alakalı, benim ilgilendiğim konularla da ilgili olmasından kaynaklı. O büyük kalabalıkları yönetmenin yalansız bir yöntemi yok aslında. Daha evet. büyük kalabalık, yani 100-150 kişiyi geçen her tür organizasyon içinde bir tür yalandan kastım Soka ağzıyla kullandığımız yalan değil, teknik tanımıyla yani soyut ve evet soyut ve hayali hikayeler organize edebilme kabiliyetini daha büyük organizasyonlar, daha büyük birlikte çalışabilen gruplar ayarlayabildiğini fark ediyorum. Hani yalanın o öyle bir işlevliliği var. Zaten aslında sorunun arka planı da o. Bu yalanları ortadan kaldırsak yani hiçbir kralın ya da işte işte soyut tanrı giydirmelerinin, hikayelerinin e, gerçek olmadığını, yani oradaki anlamları kolay bilebiliyor olsak, e, işte o adamın o kadar da büyük bir ağırlığı kaldıramayacağını, o kadar da savaşta 130 kişiyi birden öldürmediği bilgisini, onları, ona giydirmeyi istiyoruz. Bu bir kabul. Yani o giydirmeyi yapmadığımızda, bunun bir başka türlü hale geldiğinde hala organize olabilir miyiz? Bağlarımız, bağ işlemlerimiz devam eder mi? Güzel bir şey daha hatırlattın. Hikayenin gücü bütün gerçeklerden daha etkili haber her zaman. Evet, evet, evet. Tabii tabii. Beni görüyorsun senelerdir, hmm. abi buz gibi ortada duran bilimsel bir şeyler anlatmaya çalıştığımda nasıl kayalarla çarpıştığımı görüyorsun. Adam diyor ki, bunu görmeyi reddediyorum, gözüme soksan gözümü çıkarırım diyor adam bana. O kadar kararlı ki o hikayeye bağlı kalmakla. İşte bizi bağnazlaştıran şey hiçbir zaman gerçek gözleme olmuyor. Kendi inançlarımız oluyor. Ve bu inançlar o kadar kuvvetliymiş ki yaşadıkça anlıyorsun. Adamın gözünün önüne getir koy kanıtı eliyle tutsun kokusunu alsın. Diyor ki bu o değil. Yani insanlar görmek istemedikleri şeyi görmeme becerisine sahip. Hayvanlarda bu arada böyle bir şey yok. Çünkü onlar işte akıl ve hikaye oluşturma yeteneği olmadığı için. O nedenle bir de bir de şu var. Senin başta konuşurken bık diye atan maddelerden bir tanesi de oydu. Şimdi mesela bu Covid sürecinin artık ben başlarda biraz hani millet böyle çok üzerine kompletörlerine malzeme yapmasın diye çok az söyledim ama virüsten daha farklı bir tarafı var. Yani bir şey, global bir düzen değişikliği vardı Bariz yani, hmm. ona itiraz edecek bir tarafı yok. Şimdi bu düzen değişikliğinin içerisinde bu hiper bağlantılılığın altyapısını oluşturmak var. İnsanlar daha ziyade internette takılsın, bir şekilde daha uzun süre bağlı kalsın, daha çok veri versin veri bankalarına, işte bizim hmm. e-devletler, e-nabızlar falan filan gibi. Hayat eve sahar gibi şeylerle takipler başlasın. Yani bunlar tabii ki toplumu daha optimize etme amaçlı kafalar ama şimdi şöyle bir şey oluyor. Sen lineer düşünceyle, kaba bir simülasyonla bir plan yapıyorsun ama aynen Jurassic Park'taki hikaye gibi demi söylediğim. Yaşamın kendisi özellikle insan toplulukları da aynı özellikle yani farklı değil o tabiatta nasılsa insan da böyle. Kendi içinden işte o zuhur eden, emergent dediğimiz bazı düzenler çıkarıyorlar. Çünkü insan toplulukları kendi kendine organize eden sistemler. Benim hep eğlenceli bulduğum şey, işte Avusturya Macaristan Veliahtı vurunca Birinci Dünya Savaşı çıkıyor hikayesi var ya, işte bunun bize çok güzel geliyor olması ama gerçeğin hiç de böyle olmadığını biliyor olmamız. Yani başka bir dünya koşulunda Avusturya Macaristan Veliahtı'nı alıp, Saraybosna'nın göbeğinde dört gün işkenceyle bağırsaklarını deşsen bile birinci dünya Savaşı çıkaramayabilirsin, anlıyor O şartlar hazır değildir çünkü. Dolayısıyla biz işte o olan olayı açıklayabileceğini düşündüğümüz bir şey bulup rahatlıyoruz, bu öyle. İleriye doğru bakarken de aynı hatayı işliyoruz. ya yani ileriye doğru bakarken şu adım gelir, sonra doğal olarak bu gelir, doğal olarak bu gelir ama bu bilardo topundaki mikrometrik hatanın iki vuruştan sonra senin bütün hesapların dağıtması gibi genelde doğru çıkmayacak. Ve heyecanlı olan tarafı şu, dijital sistemler, bu dönüşümler, o bağlantılılıklar ne kadar mühendislik eseri olsa da o düğmeye basıp basmama kararı verecek olan, beğenip beğenmeme ya da işte tuvalete telefonu götürüp götürmeme kararı verecek olan kişi bir homo sapiens yani sen ben. Dolayısıyla onun ne yapacağı belli değil. Ve ne yapacağı belli olmayan milyarlarca insandan oluşan bir anda ne olacağını öngöremeyecek olmamız aslında en büyük umut kaynağı. Ve burada da şöyle bir imkan var. En kötü senaryoya hazırlıklı olmak için en kötü görebildiğin senaryonun tam tersine küçük bir şey yapmak. Ve o küçük şey bu büyük silsileler içerisinde büyüyüp işte kelebek etkisi misali başka etkiler yaratabilir umudunu içinde tutmak. Ben hep burasındayım. Çünkü mesela bu din düz simülasyon yaptığında maalesef bu kadar sene bu karmaşık sistemlerle uğraşmanın sonucu abi iki adım ötesine giriyor, sen bana diyorsun ya ciddi mevzulara girince hep romantikleşiyorsun diye. Çünkü mesela diyelim ki Taliban sorununu konuşuyoruz, dünya ekonomisini konuşuyoruz. Abi üç adım sonrası mesela ben hiçbir ekonomistin tahminini tuttuğunu görmedim. Yani yok öyle bir şey. Hatta bunun kitabı da var. Siyah Kuğu bahsediyor. Çok ağır gömüyor yalnız. Ekonomist diyor dünyanın en isabetsiz insandır. Finans uzmanı yatırım yapmadığı alanda tahmin yapar. Çünkü yani parayı kaybedip kaybetmeme riski başka bir şeydir. Orada önerdiği şey risk almayan adamdan tavsiye dinlemeyin. Yani bir insan eğer savaş meydanında savaşıyorsa ondan savaşla ilgili şeyler alın, tavsiyeler alın. Ama oturduğu yerde bir stratejik bir şeyler söylüyorsa, riske girmiyorsa onun tahmini sıradan bir insanın tahmininden çok farklı olmayacaktır. Çünkü üzerinde konuştuğu sistem kompleks, dinamik bir sistemdir. Şimdi insan toplulukları da böyle. Ben şuna inanıyorum, bak bu yarı bilimsel bir inanç. Hı. Bütün zaman çizelgesi, yani bu evrimsel milyarlarca yıllık gelişimde olabilir, insanlık tarihde olabilir, bir insanın yaşam döngüsü de olabilir. Çevrimler içerir, aperiyodik döngüler içerir ve genellikle benzer şeyler olur. Yani zamanı ben böyle düz bir çizgi olarak algılamakta artık gittikçe zorlanıyorum. Eskiden öyle düşünürdüm ama. Böyle böyle böyle böyle hmm. böyle böyle bir şey yani bir yaşam çiçeği var ya şu hani hmm. kolye yapıyor kızlar. Onun gibi bir şey aslında ve sıklıkla belli durumlara gene uğruyoruz. Hmm. Yani bu işte ta 1300-1400'lerde de olabilir, 5000 yıl önce de olabilir, bundan 2000 sene sonra da olabilir. O döngüleri şöyle uzaktan izlediğimizde sadece şunu diyebiliriz. Şöyle olabilir, böyle olabilir, böyle olabilir ama sonuçta çıkan her şey vay lan bak bu sefer böyle oldu. <gülüyor> gibi karşılık bulacak, Sürpriz bir şey olacak. Ama maalesef içimdeki baskın duygusal e, sinyal bana diyor ki çok köklü bir şeyler dönüşmezse, büyük bir katastrofi olmazsa, yıkım olmazsa kötüye gidiyor işler. Çünkü biz şu anda mesela bu yaşadığımız e, bağlantısal dönüşümü hala daha fazla kar bazında inşa ediyoruz. Ama 200 senelik kar maceramızın insanlığın yaşadığı dünyayı ne hale getirdiği Artık gözümüzün önünde. Ya 2030 ya bitiş 2030 yani. Kaynakların bitişi. Yani. Şurası. Yani ben ömrüm içerisinde böyle bir şey görme riski yaşıyorum şu anda. Ama hala eski kafayla yapıyoruz. İşte biyolojiye bakıp, örüntülere bakıp bir tek şey söyleyebilirim. Hepinizden çok özür diliyorum ama. Dinozorları ortadan kaldıran o büyük göktaşı olmayaydı. Bugün biz burada olmayacaktık. Bu manyaklığı ortadan kaldıracak bir gök taşı gelmezse ki Covid ma onların hiçbirisi değil. Bu değişmeyecek. Bu Daha bu bence olacak. bu bence sadece yani bir felaket ya da baskın bir problem gibi olmak zorunda mı emin değilim. Zihni de olabilir. Ha evet olabilir. yani zihni. Yani, çünkü bir şeyi tekrar tekrar anlıyorum az önceki tarif ettiğin döngüsel durum gibi. Mesela biz onluk sayı sistemini kullanıyoruz. Aslında altılık, dörtlük ya da üçlük sayı sistemiyle de dünyayı tekrar okuyabiliriz. Sen dersin ya bir tercih yaptık oradan gidiyoruz. Öbür türlü olsa nasıl olur? Nasıl olur? Zaman? Evet aynen. Ee, Arabalar niye dört tekerli bu? <gülüyor> i̇ki, üç teker tuhaf bir başka çözüm tipi de olabilirdi. Ya ha. da olmayabilirdi bir şeyde. Ee, burada başka bir dünya her zaman mümkün. Ekonomik sistemlerde mümkün. Birbiriyle ilişki kurmada mümkün. Yani gittikçe işte... Birbirine bağlı büyük organizasyonlar kurmak yerine küçük küçük birbiriyle çalışan yine büyük organizasyonları böyle daha hücreli tipte kurmamız mümkündü Biz öyle değil, biz yığmaya, çuvala, çuvalı büyük çuvala yığın gibi bir, bir kalabalıklık belirliyoruz. Belki de bu evrilecek bir sonrasında başka bir yapının kendisine. Bu başka türden düşünme sorusuydu aslında özel hayat hikayesi. Yani... Hani zihinsel olarak şimdiki kafadan düşündüğümüzde gerçekten soru böyle. Ya her şeyi biz kiralayacaksak kiraladığımız şeylerin sahibi kim Aynen. olacak? Evet. Doğru yani, yani doğru bir soru. Özel hayat bilgisi eğer bizim tüm bilgilerimiz birinin elinde birikiyorsa bizi manipüle etmez. Önce söylediğin gibi bir düğmeye basarak hepimizi bir biçimde yönetme ihtimali doğuyor. Bu sistemin içinden düşününce böyle. Ama bunları bir kenara bırakıp onluk sayı sisteminden çıkıp altılık, dörtlük, ikilik başka bir sayı sistemiyle düşündüğümüzde acaba yalansız dünya olur mu? Özel hayatla yalan hikayesinin ilişkisi de belki de 50 belki de 100 sene sonrasındaki evrileceğimiz halin kendisi için yeni bir sistem simüle etmek için hani sorulan sorulardan bir tanesi. Ya, yazık işte rahmetli Aziz Kasım o yani. Ha yani. kitap yazdı. Olmuyor mesela sonuçta imparatorluk trilojisinde. Kuralları modifiye edilmiş tek bir robot evrenin kaderini belirliyor. Niye? İnsan her devirde aynı davranıyor çünkü. Adam 1940'larda mevzuyu çözmüş demiş ki yani insanda böyle döngüsel bir kafa var. Evet. En son işte robota bir sıfırıncı kural koyuyor üç kuralın ötesinde. Yani insana zarar, bir yani insanı önceliği alan kurallar öncekiler. Sıfırıncı kural insanlığı önceyi alan, insanlık için insanı harcayabilen bir kural bekliyor mesela. O da işte bir lider robot yaratıyor ama bu lider robot bütün insan liderlerden daha akıllı. Hiç ortada gözükmüyor. Sadece arkada kaotik olayları manipüle ederek bayağı bir evrenin gidişini değiştiriyor. Yani biraz e, özel hayat konusuyla, şimdi ben devamlı işin global tarafına hmm. koyacağım Sen beni sürekli o tarafa çekiyor farkındayım. Orası benim için tahmin edilebilir bir şey değil. Bir de dediğim gibi çarpık zihni bir adamım ben. Ben mesela işte dediğim gibi bu son fotoğrafını yayınlayan adamın ne özel olabilir? Yani yay <gülüyor> gitsin ve bu bir de beni şeyde tutuyor. Mesela böyle pis pis şeyler düşünsem bile yazmıyorum onları mesela. Yani ulan yarın bir gün işte bir şey olur, eder, biri görür. Şimdi gerek, tabii mesela bu yaratıcılığı muhtemelen öldüren bir şey. Yani o bir yaz, çiz, değil mi? Eskiz, meskiz. Bu yani güzel bir şey değil bu söylediğim ama insanın o nasıl diyoruz siz Türkçe? İngilizim. Mesih da böyle darmadağınık hani e, eskizleme alışkanlığı var ya bir süre eskiz yaparsın da işte en son resmin onunla hiç alakası yoktur diğer hepsi çöptür. O eskizleme alışkanlığını bu diyecek bir şey gibi geliyor bana esas problemi o yani anlatmaya çalıştığım şey o. İşte sonuçta özel hayatın ortadan kalkması aslında bizim hayatla oynamamızı kısıtlayabilir. yani beklenen davranışları belli bir rutin ve kabul edilebilirlik içinde yapmayı refleks haline getirirse o zaman işte insanın kaotik davranışı maalesef başka algoritmalara indirgenir. O yüzden ben hani böyle hep anlatırım ya evde tek başınayken aydınlanma oluyor diye. Yani bir disconnected bir yer olmadan dünyada yaşayamaz insan. Yani onu işte bir bağlantıyı keseceksin abi 5 dakika olsa kendi başına kalıp kimsenin Allah'la senin aranda bir şey yapacan yani. Onu yapamadığın sürece ben insanın yaşayabileceğini çok zannetmiyorum. Bu dönemde aslında bunu yapan çok ciddi sayıda insana rastlıyorum. <gülüyor> yani hemen, hemen bir sürü tanıdığım o soyut üretim kanalları içerisindeki Yok. küçük dişle olmaktan, ürettiği büyük şeyi görememekten yoruluyor. Bence bunun gayet fizyolojik bir karşılığı var yani bedensel bir ihtiyaçla yoruluyor. Çünkü hiçbir şey tamamlayamıyor hayatta, hep bir şeyin bir parçası ile ilgileniyor. Bir süre sonra ne kadar para kazanırsa kazansın, o, o soyut statülerin içerisinde ne kadar önemli bir statüye sahip olursa olsun, ben gideceğim diyor, kafe atacağım diyor. Ya kafe o kadar sembolik bir karşılık ki. Bence mesela bu, şu, kafe açacağım diyor ya da marangoz olacağım diyor. O Tabii. kadar sembolik ki Tabii. ikisi de yapıyorsun ve aynı gün içerisinde sonucunu gördüğün bir Tabii. eylemlilik grubuna dönüşmek istiyor. Onların hemen hepsi işte o kendini Tanrı'yla yalnız bırakmaya çalışan insan grubu elbette başlıyor. İşte benim arkadaşlarımın neredeyse yarısı şu anda işte Açık Bey'in kanalı ile ilişkiye geçtiğimiz yeni tanışıklarımızın büyük bir çoğunluğuyla randevulaşma sorunlarımız şundan kaynaklanıyor. Şu tarihte yemek yiyelim diyorum. Arkadaş diyor ki ben o tarihte inzivadayım. Resmen böyle. İnzivaya giden çok arkadaşım. <gülüyor> evet, ben evet. henüz gitmedim ama bunun bir ihtiyaç olarak ne kadar yayıldığını görüyorsun. Evet, yani o... evet, evet. evet. İlk 10 sene kadar önce karşılaşmıştım. Lazım. Çok tuhaf gelmişti bana. Hiç konuşmadan bir hafta geçiriliyor falan öyle bir inzivaydı. Şimdi gerçekten neredeyse sokak alışkanlığına dönüştü. Birçok insan çeşitli biçimlerde... Abi ben bir 6-7 saat yaptım var ya benim için düşünsene yani. <gülüyor> Aydınlanma geldi böyle 4 saatten sonra bir şey oldu be. falan. Ya da çok inzivada öyle. devrim çıktı. Hep beraber o kadar çok konuştuk falan diye yani başka bir şey deniyormuş <gülüyor> sen varken. Vallahi yok hiç konuşmadım ama gerçekten 6 saat işte Çamtepe'de bir katılayım dedim. Millet orada 2 hafta falan yapıyor. Yok abi yani olmuyor. Allah bazısına nasip etmişti böyle şeyler. <gülüyor> Özel hayat gerçekten lazım mı? Özel hayat dediğimiz şey yalanla ilişkili mi? Bence üzerinde birazcık daha sohbet edeceğim Edir. şeylerden bir ama tanesi. Ama ben şunu şu anda geldiğim nokta gerçekten lazımmış. Yani bugünkü kadar çok fazla çeşitlendirmemiştim bu konuyu ama düşününce lazım. Onu bir niye lazım bir çözelim abi. Çözelim. <gülüyor> çözelim. <gülüyor> tamam. Hocam teşekkür ederim. Biz çözüyoruz yani çözeriz. <gülüyor>